hayata sorduğumuz her sorunun cevaplandığını hatırlıyoruz. Özellikle nasıl sorusuyla kader yarattığımızı, her nasıl diye kainata bir çağrı yaptığımızda ise o ana kadarki ısmarladığımız, sipariş ettiğimiz yemekler, yani kader masasının toplanarak şimdi o nasıl diye sorduğun sorunun cevabını verebilmek üzere sunum yapıldığını biliyoruz. Peki, çoğu sefer Belki de olumsuz yaratımlarla öyle yerlerde hani yargılama, bu nasıl benim başıma gelir, böyle şey nasıl olur diye sorup da olumsuz yaratımlarla başınıza neler geldiğini ve bunlarla ilgili çeşitli videolarımızı anlattığımızı hatırlıyorsunuz. Peki şimdi madem ki böyle bir mekanizma var ve her sorumuzu cevaplandırmak üzere hayatın içerisinde bir sistem çalışıyor. O zaman... Öyle bir soru sorulur ki sorduğumuz soru bize fayda etmeye başlar. Nasıl mı? Olumlu soruları sorabilmek için kendi faydanızı düşünün. Cevabının size huzur verecek, tat verecek, lezzet verecek soruları hayal edin. Ve diyelim ki Birisi çok güzel bir yemek yiyor. Böyle bir güzel sofra nasıl kurulur? Böyle bir güzel sofradan nasıl yemek yerim? Bu kadar güzel bir yemeği bir gün ben de tadabilir miyim? Diyelim ki bir dostunuz güzel bir yere tatile gitmiş. Acaba bir gün ben de buraya girebilir miyim? Burada... Keşke ben de orada olsam dediğiniz anda o keşke sistemi kitleyip geçmişe özlem gibi bir algı yaratırken soracağınız sorunun içerisinde eğer siz talebinizi, hayalinizi işte o nasıl sorusunun içerisine sindirerek sunduğunuzda gelecek olan cevap sizi mutlu edecektir. Şöyle birkaç örnek çalışalım. Nasıl bir güzel hayatım olabilir? Bundan daha güzel bir hayatım nasıl olabilir? Daha mutlu nasıl olabilirim? Çok güzel bir, diyelim ki, birlikteliğim, çok anlayışlı bir partnerim, eşim, arkadaşım nasıl olur? Şimdi bakın, nasıl sorularını, Hayattan olumlu ve güzel beklentiler için kullandım. Tabii burada şimdi her zaman hatırlattığımız bir konu var. Şimdi sizin içeride bu olumlu frekanslarınız varsa olumlu soruyu soruyor. Yok eğer negatiften ve olumsuzluğundan beslenme ihtiyaçlarınız varsa da sorularınızı da olumsuz sorabiliyorsunuz. Yani bu kadar da olmaz. Yani bir insan nasıl kendine bu kadar hani zor duruma sokar, nasıl işte bu kadar işte aşağılar, bilmem ne yapar gibi. Nasıl sorusunu olumsuz bir yerde sorduğunuzdaysa o olumsuzları çekeceğinizi hatırlıyorsunuz. Fakat bu şekilde bugüne kadar eğer soru soranlarınız varsa işte o negatif enerjiden beslenme ihtiyaçlarını içeride bitirmesi çok önemli. Yani oradaki negatiften beslenmeye ihtiyaç sizin dışarıyı kendinizi yargılama ihtiyacınızdan kaynaklanıyordu. Herhangi bir durum için dışarıyı aşağıda ya da yukarıda görme ihtiyacından özgür kaldığınıza, geçmişinizi yargılamak yerine, kendinizi suçlamak yerine, kendi hayatınızı bugüne kadar ki olanları aslında güzellikle kabul edip, evet, çok güzel bir hayat şu ana kadar son oldu. Bundan sonra daha da güzel olabilir. Nasıl daha güzel olabilir? Bak şimdi gör. Yepyeni bir sofra açıldı. Hayatın daha güzel böyle böyle olabilir. Nasıl daha güzel faydalanabilirim? Bana sunulan seçeneklerden nasıl daha iyi görebilirim? Burada bir idrakten söz ediliyor. Yani sadece kelimeyi değiştirmek değil, bir bakış açısını değiştirdiğin için aslında değişen bir ifadeden bahsediyorum. Gelin, İfadelerimizi güzelliklerle, güzel kelimelerle kullanalım. Ve güzel kelimelerle kullandığımız ifadelerimiz hayatımıza güzel tatlar versin. Buluştuklarımız lezzet versin. Tat da bizi oluştursun ve nasıl sorusundan nasıl faydalanacağımızı öğretsin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.